Sevgili arkadaşlar, Gerçekler Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün canlı yayın yapacaktım, bir aksilik oldu. Bu konuda şu anda videoyla size sesleneceğim. Pek geç kaldım, söylenemez arkadaşlar. 4D ile ilgili bugün Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bunun yanında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı arayarak Tekirdağ'da birçok görüşmeler gerçekleştirdim, şimdi kısacası merak ettiğiniz sorulara geçmek istiyorum. Bana Milli eğitimle alakalı, yazın 2 aylık dönemde çalışıp çalışılmayacağı ücretle ilgili durumu sordunuz. Maaş alacak mıyız diye. Sevgili arkadaşlar, aradığımda geçici, olarak, geçici işçi olarak tanımlandığınızı belirtmek istiyorum. Özellikle kesin ücretsiz izne ayrılacaklar dediğimde Haziran ayında belli olacak dedi yetkili kişi. Bu da benim haklı olduğumu ortaya çıkardı. Milli Eğitim'de çalışan geçici işçilerin 2 aylık, iki aylık parası özellikle ücretsiz ayrılacakları olan 2 aylık paraları ödenebilir. Bir ümit ışığı doğdu. Çünkü aradığım kişi kesin emin değilim. Haziran'da belli olacak dedi. Mutlumetliklere bir yazımız gelecek, yollayacağız dedi. Yani Milli Eğitim'de yetkili bir isimden bunu bizzat aldım ve öğrendim. Milli Eğitim'deki arkadaşlar planlarınızı ona göre yapın. Tabii ki tedbirli olun ama Temmuz ve Ağustos'ta aylık alma durumunuz doğdu. Bu müjdeyi sizler paylaşmak istiyorum. İnşallah gerçekleşir. Seçim de bunu hızlandırır. Arkadaşlar belediye aradım. Büyükşehir Belediyesi. Tekirdağ'da nasıl sorular geliyordu? Geçmişe dönük paralarınız yanıyor arkadaşlar. Nöbet birikmiş paralarınız yanıyor. Çünkü feragatname verdiniz. Vazgeçtiğinize dair itfaiyede belirdiğe bağlı çalışıldığına göre isterse 70 saat olsun, isterse 50 saat olsun mutlak ve mutlak geçmişe dönük haklarınız yanıyor. Ve e, maaşı sordum. Maaşların 15'inden 15'ine ödenip ödenmeyeceğini o da dedi ki bana yetkili e, arkadaşımız e, en yetkili arkadaşımız şunu söyledi: Maaşlar şu anlık birinden birine ödüyoruz. Ama 15 ile çekilmesi için çalışma başlatıldı veya başlatılacak. Yani 15 ile çekilmesi artık e, her an söz konusu olabilir. Birinden birine devam etmeyecek arkadaşlar. Size bir kayıp da yaşatılmayacak. Nisan ayında bana ikramiyeden bahsetti. 5 artı 5 Formülün. Onlarda da geçerli olduğunu ve tüm belediye işçilerin toplu sözleşmeye geçtiğini ve 5 artı 5'lik formülle e, ikramiyelerin ödeyeceğini belirtti. Bu hususu da size belirtmek istiyorum. E, bir e, açıklayacağım husus taşıyor. şu. E, özellikle arkadaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı aradım. Sayın Bakanımızın e, danışmanlarını aradım. Daha sonra daha e, farklı yetkililere bağladılar beni. E, Sağolsun ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Anlayışla karşıladılar. Sizi bilgilendirmek için özellikle bu gerekliydi ve ikramiye ve tediye sorularını yönelttim. Şimdi belediyedeki durum netleşti dedim. Çalışma e, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na. E, diğer kurumlarda çalışanlarımız bayramdan önce müjde bekliyorlar. İkramiye ve promosyonla ilgili son durum nedir dedim. Son durum, son durum bizzat elden sabahtan saat 1'e kadar görüşmek gerçekleştirdim. Fırsat buldukça arkadaşlar. Ve e, dönüş şöyle oldu bana. E, i̇kramiye ile ilgili ve promo, e, pardon, ikramiye ve tediye ücreti ile alakalı Sayın Bakanımızın bir açıklaması olduğunu hatırlattığımdan dolayı Sayın Bakanımızın yakında bir açıklama yapabileceğini, bu konuda kesinlikle bir açıklama olacağını ve ona göre kurumlara yazılar yollanacağını söylediğinde gerçekten mutlu oldum. Bakın gazeteden şuradan buradan duymuş olduklarınızı bir kenara bırakın. Komşunuzun çocuğu, bilmem maliyede tanıdığınızın söylediklerini bir kenara koyun. Ben bizzat yetkili yerle görüştüm arkadaşlar. Belediye harici. Herkes sıkı dinlesin. Belediye harici hiç kimse şunu söyleyemez. 20 günlük, 10 günlük alacağım ikramiye. Hayır. Bizzat bakandan açıklama yapılacak konu görüşülüyor. Bakanımız en uygun anda bunu söyleyecek. Ama bir dikkat çekildiğim bir durum var. Şimdi emeklilere hemen müjde verildi. Biner lira ikramiye. Şimdi sizlere dörtleri kardeşlerim İkramiye konusunda malum söz verildi, büyük bir söz verildi. En yetkili ağızlardan verildi. O yüzden şimdi bakan açıklama yapacak dendiğine göre Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın e, çalışmaların neticesinde sizlere ikramiye ve terbiye ücretini şu şu tarihte vereceğiz ve şu tarihden arasında verecek diye bakanımızdan bir açıklama bekliyoruz. Arkadaşlar bugün ağzımdan bal damlıyor. Güzel şeylerden bahsediyorum. Ee, özellikle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde şu dendi bana, yani yatılmış olması lazım dediler 5 ee, günlük ikramiyenin, onu da belirtmek isterim. Zaten daha önce ikramiyelerin, e, işte pardon maaşların, 13 günlük maaşların eksik yaptığı şeklindeki duyurulara askeri geçim indirimi ve benzeri katkıların yarım maaşta yansımadığı için sizi yanıltmaması gerektiğini söyledik arkadaşlar. Ee, yani sizin için 3 tane önemli konuya ben ışık tuttum. Bir, Belediyede herhangi bir işten çıkarma veya tehdit söz konusu olamaz dediler. Kevri kişisel sözler olabilirmiş. başta çalışan arkadaşlarıma bu sözüm. Hiçbir zaman sözleri kayıra almayın. Siz artık iş güvencesindesiniz. Bunu bizzat başka bir bir şehirdeki en yetkili ağızdan duydum. Tekirdağ'dan duydum. İkincisi olarak arkadaşlar milletimdeki duruma el attım. İnanın popülist konuşmuyorum. Kardeşlerimiz çok faydalı görüşme gerçekleştirdik ve gerçekten çok kardeşçe ve yardımsever yaklaştılar. İşten konuştular. Milli Eğitim'deki kardeşlerime sesleniyorum, üzülmeyin. Çocuklarınız üzülmesin, eşleriniz üzülmesin. İki aylık dönemimiz için ben burada uğraşıyorum. Bizzat bugün görüştüm. Kesinlikle onlar ücret almayacak denmedi. Her an her şey olabilir. Geçen dediğim gibi yazı bekliyoruz. Ücret de alınabilir şekli yazıda gelebilir. Ücretsiz de gelebilir dediler. Yüzde dilim büyük bir dilimdir arkadaşlar. Önümüzde seçim var. Ümitliyim, çok ümitliyim. geçmişe dönük saat ücreti ve nöbet ücretlerini arkadaşlar soğuk su içeceksiniz. Ondan üstüne bir soğuk su içeceksiniz. Önünüzdeki kazanımların morali ve motivasyonuyla artık onları unutacaksınız. Görüştüğümde Geçmişe dönükleme ücretleri, birikmiş saatlerin hepsinden feragat edildiği ve imzalar atıldığı için böyle bir geri dönüşün söz konusu olmadığı söylendi. Ve son olarak da söylediğim gibi arkadaşlar, e, yani çalışma sosyal güvenlik bakanlığında öğrendiğim tutarlar bunlar. Promosyon özellikle bankalarla ilgili durum. Ama ikramiye konusunda çok ciddi bir yaklaşım söz konusu ama belediyedeki arkadaşlarımın yüksek seslerini duyar gibiyim. Kızıyorlar, serzenişte bulunuyorlar. Ya ben ne yapabilirim? Arkadaşlar ne yapabilirim? Sadece sesinizi duyuruyorum. Benim aramalarımın etkisi olduğunu düşünün. Bakanlığı aradım, ikramiyenizi hatırlattım. Ortalığın kaynadığını ve sesiniz oldum benim haricim sendikacı da aramamış arkadaşlar. <gülüyor> yani böyle bir şey olabilir mi ya? 70 milyonluk ülkedeyiz. İnşallah belediğim ki kardeşlerimize de aynı ikramiye ve teddiye ücretlerinin yansıması için ulaşacağım. Tamam mı arkadaşlar? Sizin zaten mesai saatleriyle ilgili yorumlarda bakarsınız, videoma da bakarsınız. Ne kadar ek ücret alacaksınız veya gece mesaisindeki artış ne kadar? Onunla ilgili videolarım da var. Hepinize selam ederim. Sesiniz olmaya devam ediyorum ve bu konuyu mutlulukla yapıyorum. Mutlulukla çalışıyorum. Çok etkili ve çok ses getiren çalışma yapıyorum arkadaşlar. Hepinize selam ederim tekrardan. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. İnşallah daha güzel haberler ve müjdelerle buluşmak üzere arkadaşlar.